Arapça 3 ön lisans 2018-2019 yılı final dönem sonu sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Ee, az bir süre kaldı sizin sınavlara sevgili öğrenciler. Bu e, videolarımızı hayatımız Arapça e, linkinden tıklayıp telefonlarınızda, yolda, yolakta, bahçede, tarlada ya da her fırsatta dinleyip, izleyip başarılı yakalamanız mümkündür. E, dikkatli ve e, tekrar yaparak izlerseniz benim kanaatimce yüz üzerinden yüz alırsınız. İlk e, istediğimiz beğendiğiniz e, ve beğenmediğiniz yönlerini videonun altına yazmanız, abone olmanız ve arkadaşlarınız duyurmanızdır. Yani böyle bir hocamızın böyle bir çalışması var izleyelim, takip edelim ve en azından abone olarak destek olalım. Bismillah diyerek birincisi soruya başlıyoruz. Aşağıdaki fiillerden hangisi edilgen, meçhul, yapıda değildir? Edilgen fiiller etken ve edilgen olmak üzere iki ayrılıyor. Etken fiil faili belli olan, edilgen fiil faili belli olmayan fiildir diyoruz. Yani meçhul. Şimdi qi ile edilgendir mesela. Bakın bunun malumun kale Meçhulü kile. Duribe, bunun malumu darabe. Kile denildi. Kale dedi. Darabe vurdu. Duribe vuruldu. Hasune güzel oldu. Bu lazım bir fiil. E, mudde uzatıldı. Medde uzattı. Duriye e, çağırıldı. Dea çağırdı. Dolayısıyla cevabımız Değerli arkadaşlar. Hasune. İkinci ikinci sorumuza bakıyoruz. Ne an al kahwet Tuzlu kahveden bahsediyoruz. Elleti lil aris Türk damada verilen tuzlu kahveden bahsediyoruz. Şimdi elleti, tabi kahve olduğu için arkadaşlar fiilimiz nedir? Ee, ne olması lazım? Kahve. Nesi olması lazım? Kaddeme, sundu. Yukaddemu, sunuyor. Kaddemet sundu. yukaddimu sunuyor. Tukaddemu. Yani Türk damada sunulan kahveden bahsediyoruz. O zaman Tükaddemu neydi arkadaşlar? Sunulan, bakın Türk damada sunulan kahveden bahsediyoruz. Üçüncü sorumuz. Kene, ileyke, lakin el vakte lem yesmeh. Lakinnel lakin el vakte, vakit lem yesmeh. Müsaade etmedi. Yani izin vermedi. O zaman kâne nokta nokta ileyke ne diyeceğiz? kâd eteytü ben geldim diyeceğiz. Ama olmaz çünkü ondan bahsediyor. Seye'tûne geleceklerdi. Olmaz. Geliyorlar. Olmaz. Gelecekler. Yeti arkadaşlar Kane ye'tî geliyordu sana. Olmaz. Seye'tî gelecekti. Kane sayati ileyke sana gelecekti. Bakın. Sayati gelecekti ileyke sana. Lakin, el vakt Fakat vakit izin vermedi. Kad ete olmaz. Kad olmaz. Doğruysa doğru cevabımız arkadaşlar bu. Kad ete gelmişti geldi. Fakat yani cümle düşük oluyor. Dördüncü sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Tamma naqlu lajiin nokta nokta buraya elle, ellev diyeceğiz. Yani isim mevsun nedir? Çünkü lajiine cem'i müzekker salim. Ee, burada tabi elleti, elleti, elletayni, ellevi atıyoruz çünkü levina doğrusu yani birbirine uyacak ellaci olsaydı ellezi, ellaci olsaydı ellezeyni, ellaci olduğu için ellezine, ellezine tusa'iduhüm el Yani diyor ki, beşeri insani cemiyetlerin destek olduğu mültecilerin bir yerden başka bir yerin nakli gerçekleşti. Nakli ne yapmış? Gerçekleşmiş Diğerimiz, 5 ben soru min nokta-nokta, aksamın, müxteliften, binema, kısmın, hedrisi Lügat Arapiyet, kısmı, hedrisi Lügatı Arapiyet. Aralarında, Arap dilinin öğretildiği, eğitimini verildiği, değişik kısımlardan oluşuyor fakülte. O zaman buraya boşluğa ne gelecek diyor. fi deda içinde yer ve zaman bildiriyor. Olmaz. min dandan eteelle fülkülliyeti fi dedik deda olmaz. min olur mu arkadaşlar? Min aksamın farklıtın, binha kısmıl tədris el lüqat el İçinde arap dilinin öğretildiği değişik kısımlardan oluşuyor fakülte. Dolayısıyla cevabımız değişik olur. An dandan olmaz, bi ile olmaz, ale üzerine olmaz zaten. Yani en doğrusu ne odur? Min eksemin fe teellefu min ya burada ellefe yüellifu fili min harfi ile kullandığını bilmemizde fayda var. Es-süelü altıncı soru. Aşağıdaki edatlardan hangisi şart cümlesinde iki cümleciğin fiilinde cezm eder? Arkadaşlar in tef'an ef'an. in Hektüp, ektüp. Cevabımız budur. Lem, lemme. Bakın. La nahiye nehyeden la. Zaten yani fiilimizden başına gelince ne olur? O fiili e, nehi yaparız. Nehi. Emri nehi. Yani nehi hazır ya da nehi gaib yaparız. Lâmul emir de başa geç. Pardon, e, bu ne gay e, ne hazır yapıyoruz. Lamul emirde bu da emri gayip yapıyoruz. Mesela nedir? Liye liyeclis, Liye liyefhem anlasın. Ya yani. lemma ta vakta ki anlamında lem fiil-i başına gelince manasını olumsuz maziye çeviriyor ve sonunu cezmediyor. Dolayısıyla şart edatımız in. Başına geldiği cümleyi ikiye ayırıyor. Birinci kısma şart cümlesi. ikinci kısmı ne yapıyor? Cevap cümlesi. Ve iki fiili de ne yapıyoruz arkadaşlar? Cezmediyoruz. in. Yağmur yağınca yedinci soru. Toprak güldü cümlesinin Arapça çevirisi aşağıdakiler hangisidir? Yağmur yağınca toprak güldü. Bakın Lamma jaa'a al yağmur gelince galince, ja'a ma'a Bir beraberinde toprak geldi. Ja'a ma'a al-turabu. Cümlemiz o değil. Lemme nezaru al-mataru, yağmur <gülüyor> yağınca dahika al-turabu. Toprak güldü. Cevabımız bu. Indeme nezaru al-mataru, yağmur <gülüyor> yaradığı vakit, ibtasamat al-aradi, topraklar bahçeler tebessüm etti. Yakın ama değil. Lemme hafaz al-mataru Yağmur sağına gidiyor, yağınca hazine, turabu toprak üzüldü, mahzun oldu. Lemme nezelet turabu toprak yağınca, toprak yağınca, nazil olunca, dahikel matarı, yağmur yağdı. Tam ters bir cümle. Doğrusu nedir? Lemme nezelen matarı, yağmur yağınca, ce, nedir? E, dahike turabu toprak, güldü. Tekinci soru, aşağıdaki cezm edatlarıyla kullanılan muzari fiillerde yapı bahanından doğru olanı hangisidir? Arkadaşlar cezm edatı fiili muzari cezm eder. Fiili muzari cezm işaretlerini, alametlerini bilmemiz lazım. Eğer elif vaviyeden sonra nunla bitiyorsa hani ef'alül kams ediyor sana. Yusafirani üstefiruna, تسافرون ve تسafirina. Bu beş sigara cezm nasır durumda nun düşer. Şimdi la تسافرونه nun düşmemiş. Lem yesaf ya'rifuna nun düşmemiş. In akhrucu ne olmamış? Herhangi bir cezm olmamış. Litez zhabani. Olmamış bakın nun var, düşmemiş. Nun var, düşmemiş. Nun var, düşmemiş. Burada cezm yok. O zaman cevabımız lem yektüb ne yazmadılar peki buradaki nun neye düşmemiş çünkü buradaki nunna biz nisven onu diyoruz normalde mahalleden meczundur Bazen böyle olsa bile dokuzuncu soru me teddehiruhu fis sigari küçüklüğünde biriktirdiği ne var ise ne olursa o zaman bu hü nedeniyle arkadaşlar buna dikkat edeceğiz cümleye bakarken filki beri büyüklükte sana fayda verir diyeceğiz. yemfeuke bil kibri. Bak. Nedir? Fakat bu ma, ne işe yapıyor sevgili arkadaşlar? Bu cümleyi ikiye ayırıyor. Şart cümlesi, cevap cümlesi ve hem şart cümlesine hem cevap cümlesindeki fiili cezme diyor Bakın burada zaten tedahir mez. يَنْفَعُكَ merfu olmaz. يَنْفَعْكَ bakın meczum. تَنْفَعْكَ يَنْفَعْكَ yanlış zaten. O zaman cevabımız beşik. Tekrar ediyorum. Peki neden hocam يَنْفَعْكَ ee, de تَنْفَعْكَ değil? Çünkü buradaki bakın zamir bu biriktirdiğimiz şeylerin müzekker olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla ikinci fiilimiz, cevap fiilimiz de müzekker olarak gelecek. 10. soru. Utabu at-tataurāt gelişmeler takip ediyorum. Tataurāti niye tataurāti? Çünkü utabu fiil ayrıca bunda ene fail, bu meful, cem'en nesanler nas da esre nokta nokta es-suhufi ve internet gelişmeleri gazetelerden ve internetten takip ediyoruz diyoruz. Bakın. O zaman cevabımız aleme yuram olması gerekliği şekilde diyor. Kullu şey aleme yuram her şey olduğu gibi olması gereken şekilde oluyor. Vıfkan uygun olarak ise bil yolda alattariq Yine yola. Ama Antaliki Antaliki suhufi ve interneti internet ve gazeteler yoluyla gelişmeler ne yapıyorum? Takip ediyorum. Cevabımız Evet. Enne tezheb arkadaşlar. Enne hep. Bakın burada da iki fiili muzari cezmeden bir şart. Yani ''Nereye gidersen seninle gelirim, sana ulaşırım.'' cümlesi olacak. Bakın, ekunu merfû, yakifû merfû, yutâbiû neke.'' Tabi e, burada meczum ama e, müfret olması lazım. Yani ben ulaşırım sana. Sen ne hep sen nereye gidersen. ''El ke ben sana kavuşurum, nereye gidersen ben sana kavuşurum, gelirim.'' diyor. نَحْنُ zaten bakın merfu dolayısıyla bakın الْحَقُ dike cevabımız sevgili arkadaşlar teşekkür هَلْ مَكَثَ اِبْنُ س۪ينَ هَوَالَ yani hel ile cevap hel ile başlayan sonra cevap verecek olursak zaten iki türlü cevap veriyor arkadaşlar ve وَيَنَعْمِنَ diyor ki İbn Sina ömrü boyunca ülkesinde mi yaşadı ya yani şehrinde mi yaşadı? Ne diyoruz? La. İbn Sina değişik şehirler dolaştı biliyorsunuz. La. Bel sâfere, bel sâfere, ve Bel esafara Buhara ve Jurfan ve fe Hamadan. Yani Hamadan, Jurfan ve Buhara şehirlerinde yaptı? gezdi, dolaştı. Cevabımız bu. Naam innehu kana yestaghilu fi طب و فلسفه evet o tıp ve felsefeyle uğraşıyordu. Sorun cevabı değil. ثم رجع الى بلدي آبائي صر babasının ecdadın şehrine döndü. ülkesine döndü. Sorun cevabı bu değil. نعم قضى اكثر عمره في الغربتي evet ömrün çoğunu gurbette geçirdi. Bu değil. لا سافر بعد مده الى بلدي hayır bir müddet sonra ülkesine döndü. Ve ülkesine sefer yaptı. Halbuki burada ne diyor? Ömrü boyunca ülkesinde mi yaşadı? Hayır diyoruz. Buhara'ya Cürcan'a ve Hamadan'a ve Hamadan'a gitti. Cürcan ve Hamadan a, a Curcan, ve Buhara. 13 peynir değil zeytin yedim cümlesi en yakın bakın bir de bu ibareye dikkat edin sevgili hanımlar beyler. En yakın diyor. En doğru diyor. Ha, Arapça karşılığı aşağı kül imme cübnen ev zeytünen. Bakın kül ye halbuki yedim diyor. Attık onu. Hel ekelte yedin mi? Halbuki bu yedim diyor. M ekeltü yemedim. Lem ekül yine yemedim. Me ekül yemiyorum. Lem ekül yemedim. Ekeltü'l cübne ve zeytüne kileyhime. Şimdi e ekeltü'l cübne ve zeytin ve ekmeği ikisi, yani ikisini de yedim. Hem zeytin hem ekmek yedim. Ama burada peynir değil zeytin yedim diyor arkadaşlar. 13. soruda. Ne diyeceğiz? Me ekeltü cübnen Peynir yemedim. Lakin zeytünen Lakin zeytin yedim. Cevabımız C şıkkı olacak. Tekrar ediyoruz. "Kul imme cübnen ev zeytünü Zeytin veya peynir ye diyor. Halbuki yedin diyor. Hel ekelte yedin mi? Burada me ekelte cümlen. Peynir yemedim. Lakin yedim. Zeytune zeytin yedim. Doğrusu değişik şıkkara karşı. Iş azizen Iş azizen Aziz yaşa. Onurlu yaşa. Iz azizen Nokta nokta, müt ve ente kerim. Yani aziz bir şekilde yaşa ya da saygın bir şekilde öl. Eş azizen, ev, ev, diyeceğiz, veya öl ve ente kerim. E sen kerim bir şekilde ol. Ev. Şimdi em, yoksa, hatta, ta ki, ve, ve, thümme, sonra. Halbuki veya diyeceğiz veya ev. Ev kelimesini veriyoruz arkadaşlar. Iş azizen, izzetli yaşa, evmud, veya İzzetli öl. Ve ente kerim, ve sen. Nedir? Kerim bir şekilde. Yani ya aziz bir şekilde yaşa, ya da saygın bir şekilde öl. Yani övün, övüt ve öv ve ve ente kerim. sen ki aziz saygın şerefli bir şekilde yani ya aziz bir şekilde yaşa veya iftikli onurlu bir şekilde öl. Yani ölümün de saygın olsun demek istiyorum. Sözel 15. 15. Soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin eş anlamlısını ifade eden sözde mefolu mutlak yoktur? Bakın. Sözde mutlak, hangi sözde mefolu mutlak yoktur? Kaatme cülüsen. Mefolu mutlakı önce hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Neydi mefolu mutlak? Fiilin sayısını, çeşidini, nevini, şiddetini pekiştirmek üzere kullanılan o fiilin mastarından ve eş anlamlı bir mastarla pekiştirilir. Yani fiili pekiştiriyor. Adı üstünde mutlak. Mesela qa'ad meclusen. Ulus celese qa'ade eş anlamlı. Bakın ve mastar manası bu mefhum mutlak. Kara ne? Kara ne? Ceyyiden. Kara ne? okuduk. Ceyi'den güzel bir şekilde okuduk. Bak burada Ceyi'den master değil. Şey değil yani. Kara ile yakından uzaktan ilgisi yok. Yerlerine bakacağız. Mesela Vakafne kıyâmen Vakafa ayakta durduk. Kıyâmen ayakta durmak. Dur, durma şekilde ayakta durduk. Yani ciddi bir şekilde tam anlamıyla belli birbirinde durduk diyor. Ee, Cereyne regdan koşarak gittik yani. Koştuk. Tam bir koşmanın. Reka'da koştu, Cera koştu. Meşeyne seyren yani yürüyerek yürüdük. Amma da yürüdük ha filan. Bakın meşe ve sera e, e, yine yürümek, Cera Reka'da koşma ve kafa kame ayakta durmak, kaade celese oturmak. Dolayısıyla cevabımız sevgili öğrenciler bunda meforu mutlak yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisine isim tamlaması olarak gelen mefuru mutlak vardır? İsim tamlaması olarak bakın. İsim tamlaması olarak mefuru mutlak. Taraktul bâbe merraten Taraktul bâbe merratin diyor. İsim tamlaması olarak gelen Taraktul bâbe merratin kapıyı defalarca vurdum bazı مرات 3 ve daha fazla ama nedir? İsim tamlaması değildir. Secedtu secdetayni iki defa secde ettim. Burada bir isim tamlaması var mı arkadaşlar? Yok. Ecabetu tilmizu ecabetel alimin. Öğrenci alimin cevabı gibi cevap verdi. Alimin cevabı isim tamlaması. Değil mi? Bir diğerine bakalım. Kara tulmaqalate qira'atan sahihatan. Maqale doğru bir şekilde okudum. Burası sıfat tamlaması. Farihal validu baba sevindi. Ferhan şediden ıı, şiddetli bir sevinçle sevindi diyor. Dolayısıyla cevabımız isim tamlaması olarak ejabe tilmizu ijabate al alim. 17 17. soru. Aşağıdaki cümleler hangisine fiilin anlamına pekiştiren mef'ul-u mutlak vardır. Mef'ul-u mutlak. Fiilin e, anlamını pekiştiren. Evet. Fehimtü derse fehmen. Bakın fiilin anlamını pekiştiriyor. Fehimtü derse fehmen. Aslında cevabımız bakın. Fehimtü derse fehmen şu. Peki zehebtüyle suhî çarşıya gittim. Meze fealte suhi? karşıda ne yaptın? Koşerip düşeye fil meka kahvede çayı içtim. Kahvehanede çay içtim ve qiraatul ceridede iki defa okudum. Fakat ne diyor burada? Fiilin anlamını pekiştiriyor. Fahimtu ders-i tam anlamıyla dersi anladım. Herhangi bir şek şüpheye mahal vermeden pekiştiriyor. 18. soru arkadaşlar. Buniyye haza'l mescidu ibane'd devleti'l Osmaniyeti. Yukarıdaki cümledeki kelimeler hangisi mef'ulun fihti. Tabi burada arkadaşlar buniyye haza'l mescidu bu mescit inşa edildi ibane zamanında devletli Osmaniyeti Osmanlı devleti zamanında. Şimdi bu kelimenin manasını bildik mi? Hemen bu olduğunu. Çünkü haza bu demek devlet ül Osmanlı Devleti demek. el mescid ismi mekan biliyorsunuz. E, bu niye? Fiili mazi. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? İbbâne. Mef'ûlun fîh. Mef'ûlun fîh ne zaman ve nerede? Bu niye ez el mescid Bu mescid inşa edildi diyor. E ne zaman inşa edildi? İbbâne-Devlet-ül Osmaniyeti. Osmanlı Devleti döneminde. Osmanlı döneminde inşa edilir. Es-süâli tâsi Tek kere, pardon, fekkir, kefekküre, düşün, düşün. Es-süâli. <gülüyor> fekkir, es-süâli, <gülüyor> ceyde. Bak, güzel bir şekilde. Kable'l-icâbeti. <gülüyor> Kable'l-icâbeti. Soruda kafanı yor diyor. Cevap vermeden önce kafanda sorunun üzerine yoğunlaş. Soruda yoğunlaş. O zaman nerede yoğunlaşacağız? Soruda. Nerede? Nerede düşünmemizi gerçekleşeceğiz? Sorunun için. O zaman arkadaşlar ne deriz? Hepkir sorudan düşün olmaz. ile sueli soruya düşün olmaz. Kes sueli soru gibi Tefekkür et olmaz, ala soruya düşün olmaz demek ki son soruya geldik sevgili arkadaşlar. Bakın, önce albeate, amin beni tu Şimdi bu evi bir sene önce inşa ettim derken nesil diyor doğru sıralanışı hangisidir? Önce fiille başlarız çünkü inşa etin diyor beni itiyor hazel Beyte. Kable amin derim. Bakın. Beneytu. Beneytu binayetim. Neyi binayetin? Hazel beyte. Bu evi. Ne zaman? Kable senetin. Kable senetin. Beneytu Hazel beyte kable senetim. Dolayısıyla hangisi arkadaşlar? Hepinize Dini açıkla diliyorum. Kalın sağlıcakla bir sonraki videolarda buluşmak üzere.